Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, Eylül ayı sizin için özellikle parasal konuların öne çıktığı, kazançlarınıza, iş konularınıza odaklandığınız ve hızlı bazı e Bilgilerle çok e, hızlı hareket ettiğiniz güçlü bir ay. Şimdi konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda olacak. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Merkür ay boyunca Terazi Burcu'nda. Mars ayın 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek. 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay var ve ay sonunda 20, 27 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor. Evet şimdi detaylara bakalım. Ee, Güneş Başak Burcu'nda ayın 22'sine kadar. Mars da ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda. Bu demek oluyor ki ayın özellikle ilk yarısı özellikle günlük hayatınızda daha çok enerjinizi para kazanma konularına odaklıyorsunuz. Yani para konuları, finans konuları, gelir gider dengeniz, bütçeniz, alışverişler... Ödemeler, harcamalar bunlar özellikle e, ayın ilk yarısında çok gündeminizde olabilir. 1-5 Eylül arası Mars-Neptün karşıtlığı aktifleşiyor. E, Mars-Neptün karşılıklığı e, bu parasal konularda biraz karışıklık yaratabilir. Ayın ilk günlerinde yani 1-5 Eylül'de alışverişlere dikkat edelim. Yani mümkünse çok e, acil değilse... Bir, alışveriş yapmamakta fayda var. Borçlanma konularına dikkat edelim. Ee, bir şeyleri kaybedebiliriz, unutabiliriz. Biraz böyle beklenmedik harcamalar olabilir. Örneğin e, bunlar ayın ilk, ilk günleri özellikle para alanımızda biraz riskler oluşturuyor ama 7 Eylül'den itibaren enerjiler biraz güçlenmeye başlayacak. 7 Eylül'de Başak burcunda yeni ay var. Yeni ay taptaze enerjisiyle özellikle parasal kazançlarınızda da yeni kapılar açabilir tabii ki. Bir işe mi ihtiyacınız var? Evet bu yeni ay size bir iş imkanı getirebilir. Daha fazla para kazanmanız gerekiyor. Belki yeteneklerinizi ya da elinizdeki imkanları kullanma fırsatları olabilir. Yatırımlar, yatırımlardan gelecek gelirler, bütçenizle ilgili düzenlemeler olabilir. Alışverişler, borç alacak konuları gündemde olabilir. Evet, yeni ay 14 derece Başak burcunda ve Uranüs'ten güzel bir üçgen açı alıyor ki bu Uranüs sürprizler de getirebiliyor. Yani bu yeni ay. Evet, iş arayan aslan burçlarınıza aslan gerçekten böyle bir sürpriz, kazanç imkanı, bir iş imkanı getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 14 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz var mı? Toprak burçlarında gezegenleriniz var mı? Yani Boğa, Başak, Oğlak. Eğer varsa bu kişisel olarak sizi çok daha olumlu etkileyebilir. Venüsle Jüpiter arasında da bir üçgen açı var. Bu yeni ay sırasındaki Venüs-Jüpiter üçgenleri çok şanslıdır. Şanslı bir açıdır. 6 Eylül, 7 Eylül, 8 Eylül bu etki devam edecek. Bir aslan olarak size de olumlu bir teması var bu Venüs-Jüpiter açısının. Özellikle ilişkiler, sosyal konular, arkadaş çevreniz, sosyal çevrenizden yardımlar ve şanslar alabileceğinizi gösteriyor. Belki... İş konularında işte bu sosyal çevrenizden ya da arkadaşlarınızdan da destek alabilirsiniz veya eşiniz böyle bir imkanla karşılaşabilir. Yani bunun size yine bir parasal desteği olabilir. Yeni ay tesirleri 21 Eylül'e kadar gündemde olacak. Yani 6 Eylül 21 Eylül arası bu yeni ay etkilerimiz gündemde olacak. 12-13 Eylül ay ilk dördün fazında Güneş-Neptün karşıtlığı aktif. Bu iki gün parasal konularda çok hızlı kararlar vermeyin ve özellikle kazançlarınıza dikkat edin, alışverişlere dikkat edin. Sahip olduğunuz bir şeyleri, bir eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz, kaybedebilirsiniz ya da borçlanma konusunda biraz duygusal davranıp bunlara dikkat edeceğiz. Daha objektif olmamız, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, 15'inden sonra Mars artık terazi burcuna geçecek sevgili aslanlar. E, üçüncü evinize geçiyor ve üçüncü ev konularına enerjiyi daha fazla yönlendirmeye başlıyor. Tabii bu yine işle ilgili ticari aktiviteler olabilir. Yani burada ticari anlamda iş seyahatleri, iş bağlantıları, anlaşmalar, sözleşmeler aktif olabilir. Zaten ay genelinde Merkür terazi burcunda olacağı için bu ay iletişim çok ön planda. Yani konuşuyoruz. Fikirlerimizi paylaşıyoruz, toplantılar var, ee, belki yine işle ilgili seyahatler var, ticari bazı sözleşmeler olabilir. Merkür ile Jüpiter arasında da güzel bir bağlantı var. Yani bu ay, ayın genelinde imza, anlaşma, sözleşme, bir iş teklifi, bir müşteriyle bir, belki bir anlaşma. Yani bunları gündeme getirebilir. Ee, 27'sinde Merkür gerileyecek. O yüzden 27'sine kadar bu tarz konularımızı çözmeye çalışalım. Yani varsa bir e, proje, bir gündem çok ertelemeden ayın 27'sine kadar retro başlamadan önce e, bu kararlarımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi hayata geçirmeye çalışalım. Sevgili aslanlar, e, kardeşlerimizle ilgili konularda çok aktif olabilir. Hani yakın çevremizle ilgili konular da çok aktif olabilir. Kardeşlerimizle de ilgili daha fazla gündemler olabilir Örneğin Evet 21 Eylül'de balık burcunda Dolunay meydana gelecek balık burcu Dolunay 8. evinizde meydana geliyor 28 derece balık burcunda meydana gelecek bu Dolunay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle iyi e 28 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sizi etkileyebilir bu Dolunay. Bu Dolunay'da para konuları ama daha çok finansal paylaşımlar alanınızı etkiliyor. Yani başkalarıyla paylaştığınız finansal konular, eşinizin parasal kaynakları ya da borç alacak konuları, hisseli paralar alanını işaret ediyor. Mesela bir kredi konunuz var, bu netleşebilir. Bir borç var, bunu ödeyebilirsiniz. Sigorta, emeklilik gibi bir konu oluşabilir. Nafaka, miras gibi, tazminat gibi yine hisseli paralar alanında konular ortaya çıkabilir. Çözüm yolları da bulabilirsiniz. Yani bu alanlarda bazı problemler varsa Bunları çözebilecek bazı fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Bazı sürprizler de olabilir tabii. Yani beklemediğiniz bir harcamanın olması, unuttuğunuz bir borcun ortaya çıkması gibi bir konuda devrede olabilir. Dolunay etkileri ayın son günleri 6 Ekim'e kadar hatta gündemimizde olacak. 22 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçiyor. 27 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu 19 Ekim'e kadar devam edecek, 19 Ekim'de Merkür düzelecek, tekrar terazi burcunda ilerlemeye başlayacak ve 5 Kasım'a kadar terazi burcunda olacak. Biraz uzun bir süre terazi burcunda olacak ama 27 Eylül'den sonra gerilediği için e, ayın son günlerinde biraz iletişim konularımızda sıkıntı yaratabilir. Yani böyle yanlış anlaşılmalar ya da bir seyahat planının ertelenmesi ya da hani yazışmalarda, özellikle internet üzerinde, sosyal medyada falan karışıklıklar ya da iletişim cihazlarımızda oluşabilecek bazı bozulmalar, arzalar. Yani bunlar mümkündür, olabilir. E, temkinli olmakta fayda var. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel ve ay dilerim, hoşça Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.